Merhaba dostlarım, ben Serdar ve e, bir videoda hoş geldiniz. E, dün gece Final Hazard Ferris Security Breach'i e, bitirdik. E, çok keyifli bir oyundu. Uzun bir seri. Sanırım 8 yayında falan bitti ki her yayın en az bir 2 saat, 3 saat falan sürdü. E, Steam'de kaç saat oynadığıma baktığım zaman 9 saat oynadığımı gördüm. Ki her yapımcılar da benim kadar oynamış olsalardı oyundaki bug'ların bir kısmını en azından çözmüş olabilirlerdi. E, oyun oyun. Biraz da yapım süreci arada kalmış gibi. En azından bazı kısımlar hiç yapılmamış gibi. E, ama onlara daha sonra geleceğiz. E, Five Nights at Freddy's Security Breach serinin 9. oyunuydu. FNAF serisinin 9. oyunuydu ve diğer FNAF oyunlarından e, çok daha keyifliydi. En son bu kadar keyif aldığım zaman herhalde 4. oyun oynamıştım. E, yine benzer sebeplerle e, oynanışa büyük yenilikler e, getirilmiş. Eee... Yani artık bir ekranlara tıklayarak bir takım bir şeyler yapmıyoruz. Sadece ekranda gördüğümüz videoları ve resimlere tıklamıyoruz. Üç boyutlu bir korku oyunu halini almış. Ee, Keşiş yapabiliyorsunuz, çevrede gezebiliyorsunuz. Peşinizden gerçekten bir şeyler kovalıyor ve onlardan kaçabiliyorsunuz. Bir şeylerden saklanabiliyorsunuz. Onlarla farklı şekillerde mücadele edebiliyorsunuz. Ee, gayet güzel bir oyun olmuş. Çok yerinde yenilikler getirilmiş. Tabii bu seriye göre yenilikler. Aslında normalde oyun... Ee, ...çıkışlarında gayet görülen şeyler bunlar. Ama bunlar doğru yönde atılan doğru adımlar. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Ee, oyun 60 TL'ydi. Ee, tabii ben yayınlarını da yaptım, inceledim de... Oyun diğer, ...serinin diğer oyunlarını da oynadım. Ee, biraz daha farklı açıdan yaklaştığım için... Ben, ...çok değerdi. Abi, o verdiğim 60 TL'de benim için çok değerdi. Ee, siz... Bu oyunu almayı düşünüyorsanız ne kadar der onu biraz onu konuşalım. Oyun çok uzun bir oyun. Yani diğer sonları yapmaya çalışıyorsanız işte dünkü yayın herhalde 3 3,5 saat falandı. Oyunda 9 9,5 saat oynamışım. Yani e, dümdüz bitirmeye çalışırsanız e, 5 6 saat sürecek. E, 6 saat diyelim hadi hadi 6 saat diyelim. E, bu demek ki her saat için 10 TL ödeyeceksiniz. Bu size uygun bir ücret gibi geliyorsa, uygun bir fiyat gibi geliyorsa tabii ki alabilirsiniz. E, Jumpscare'lar yine var oyunda ama e, artık rastgele değil, artık e, acaba ne zaman jumpscare gelecek diye düşünmüyorsunuz. Çünkü e, kaçmanız gereken, sakınmanız gereken, kendilerini görünmemeniz gereken bir takım düşmanlar var oyunda. Çok fazla düşman var bu arada, çok fazla düşman var. Şunu söylememe izin verin, e, piyasada pek çok korku oyunu var ve birçoğunu burada da oynuyoruz sizinle. E, bunlar biraz daha walking sim. Yürüme simülasyonu gibi oluyor. Bu ne demek? Ya o aslında bir noktadan bir noktaya götürüyor. Korku oyunundan çok sanki bir korku evindeymişsiniz gibi veya bir korku tünelindeymişsiniz gibi bir his veriyor. Um, ya bir roller coaster, korku temalı bir roller coaster. E, binmişsiniz gibi bir his veriyor. E, bu korku oyunları genel hakkında konuşuyorum. Security bir iş böyle değil. Security Breach size, e, FNAF 9 yani, size çok fazla düşman veriyor karşınızda. Ve bu düşmanların hepsi farklı farklı düşmanlar. Hepsinin farklı mekanikleri var. Hepsinden farklı şekilde sakınmanız lazım. Veya onları farklı şekilde mücadele etmeniz lazım. E, hepsini farklı şekilde atlatmanız lazım. Hepsinden farklı şekilde kurtulmanız lazım. Bu büyük bir zenginlik katıyor oynanışa. Derinlik katıyor. E, yani aslında baştan baştan oynanabilecek bir oyun. Ya, baştan oynandığı zaman... Değişen ne olacak bilmiyorum. Ee, bazı başarımlar var size oyunun sıfırdan başlamanızı gerektiren veya sıfırdan başlarken dikkat etmeniz gereken. Ve ee, oyunun farklı e, sonlarını görmek istiyorsanız belki baştan başlamayı düşünebilirsiniz. E, çünkü oyunu bitirince e, save sistemi normalde e, devre dışı kalıyor. E, tabii küçük... E, Çevresel unsurlarla bunu çözebiliyorsunuz. Başına dönebiliyorsunuz. Ha, siz diyorsanız yok ben oyunu nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağım. Ee, save sistemi kullanmayacağım. Ee, oyun bittikten sonra bunu diyorsanız e, sıfırdan başlamanız güzel olabilir. Çünkü bazı yerler çok zor bazı yerler çok kolay. Ben ilk oyunu çok kolay olan yerlerini yapmışım. Oyun bitene kadar yani save kullanana kadar. Sonra save kullanmayacağım kısımlarda zor yerleri bırakmışım. Bu biraz sıkıntılıydı. Bu biraz sıkıntılıydı. Bu çok gerekli bir şey de değilmiş. Yani oyun bitince save sistemine bırakalım falan gibi. Um, çok gerekli bir şey değilmiş. Çünkü um, oyunun bazı yerleri e, sadece zorluyor, uğraştırıyor. Yani Oyuncu üç ileden çıkarıyor, bu kadar. Save sistemi daha iyi kurulabilirmiş. Daha iyi yerlere save noktaları kurulabilirmiş. Veya checkpointler getirilebilirmiş. Um, yine zevkli yani. Zevkli olmayan bir noktası yok. Her şey güzel, her şey iyi. Evet. Um, ama ya yani bilmiyorum. İşte bu gibi yerler biraz yarıda kalmış gibi. Ee, bazı sonları alırken çok uğraştık. Fazla uğraştık. Güzel detaylar koymuşlar. a evet buna değdi falan diyebileceğimiz şeyler de koymuşlar. Ee, ama çok çok fazla uğraştıran yerler var. Yani herhalde... Çok merak, çok çok çok meraklı olmayan birisi veya benim gibi yayında falan olmayan birisi bir noktada bırakabilirmiş bunları. Yani oyun hiç gerek yok, boşver ben yapmayacağım falan diyebilirmiş. Ee, Buna rağmen, her şeye rağmen çok güzel bir oyundu. Ee, müzikler özellikle çok güzeldi. Oyunun renkleri, atmosfer falan çok güzeldi. Ee, görsel açıdan bir e, yükseliş var, bir gelişim e, gösteriyor oyun. Fakat korku türünün bu diğer oyunlarına odaklanınca... Geride kalıyor, çok geride kalıyor. Ee, ama biraz bu da galiba bütün bu oyun yapım sürecinin e, ortasında kaldıklarından e, dolayı olabilir. Çünkü gerçekten daha yapılacak iş varken oyunu piyasaya sürmüşler. Artık yayıncıdan mı baskı geldi, nereden baskı geldi bilmiyorum. Scott Cawthon yapmadı bunu. Steelwood mu böyle bir şey yaptı, Help Wanted e, oyunu yapan firma galiba. E, güzel olmuş. Yani onların üstlenmesi güzel olmuş. Bakalım. E, doğru yönde doğru adımlar atmışlar. Umarım serinin devamı gelir. Onu, onu istiyorum. E, şöyle söyleyeyim. Birçok korku oyunu genelde küçük mekanlarda geçer. Dark küçük mekanlarda geçer. Koridor gibi bir ortamda geçer veya bir evde geçer veya bir <gülüyor> mağazada falan geçer pizzacıda. E, bu kocaman bir yerde geçiyor. Kocaman bir yerde geçiyor. ve mekanlar genelde birbirlerine de bağlı. Eee... Her tarafı keşfedebiliyorsunuz çok fazla yer var e, kafalarda çok güzel fikirler oluşmuş aslında keşke biraz daha zaman verilseymiş ve oyunu daha güzel bir şekilde çıkar çıkarsalarmış yani şöyle bir yıl daha bekleselermiş e, oyun iki tık daha iyi ol İki tık değil ki puan daha iyi olurmuş net bir şekilde yani şu an yani sadece Fnaf hayranları tarafından değil herkes tarafından konuşulurmuş çünkü çok çok çok büyük bir potansiyeli var oyunun. Şimdi şirket bilmiyorum. Ee, bence update çıkaracak olsalar çıkarırlardı. Ee, Security hiçe. Şu an öyle bir şey duymadım, görmedim. Ee, oyun Kasım'da mı çıktı, Aralık'ta mı çıktı öyle bir şey. Şu an Ocak'tayız, Ocak bitiyor. Ee, umarım bırakmazlar peşini. Umarım devam ederler çünkü veya belki bilmiyorum. Bir, bir şekilde bir re-release yeniden... Ee, çıkış yapmaları lazım. Belki eski cana getirmeye çalışırlar. Belki e, Directors Cut demeyeyim de. Yani onun gibi belki bir şey yaparlar. E, bakalım. Belki yeni bir expansion getirirler. Ücretsiz bir expansion getirirler. Yeniden bir gündeme gelmesi lazım. Bu tam potansiyelini ortaya çıkararak yeniden gündeme gelmesi lazım. Çünkü bundan çok para kaldırıldığını da biliyorum. Yani Security Bridge'ten çok fazla para yaptıklarını da biliyorum. Security Bridge haftalardır Steam'in en çok satan oyunlar listesinde oyunda 60 TL büyük ihtimal şey daha çok daha fazla. Ee, globalde çok daha büyük bir fiyatı var. 20 dolar, 30 dolar gibi bir fiyatı var herhalde. Ee, ona bakmak lazım. Ee, ama çok büyük para yaptıklarını biliyorum. Bence bunu yapmalılar. tabi ee, tabii Aboşlar biz sınıfı salıyoruz. Kendi ürünlerimize odaklanacağız, yeni bir şeyler yapacağız diyorlarsa yani belki de onu yapmalılar. artık nasıl bir süreç izlenir bilemiyorum. Ama Finoff bu noktada bu şekilde bırakılmamalı. Çünkü güzel bir noktaya geldi. Benim de istediğim bir noktaya geldi. Normalde böyle olmasaydı ben FNAF'ı büyük ihtimalle oynamazdım. E, ha bu arada şey bu değil. E, bir hafta sonra FNAF videosu atacağım demiştim. Yani oynanış videosu değil normal. Onu bir video hazırlıyorum e, demiştim. O video bu video değil merak etmeyin. Bu sadece böyle bir size e, düşüncelerimi e, anlatmak istedim. Çünkü gerekiyor gibi geliyor bana. Ee, Sister Location'dan sonra ben biraz sıkılmıştım FNAF'tan çünkü çok iyi adımlar atılmamıştı, yani zevkli bir oyun değildi, hikayesi değil değildi, şeye falan dönüyordu hem yani falan, Sister Location artık şey falan oluyor, böyle robotun içindeki insan içindeki robotun içindeki insan o insan içindeki robotun içindeki insan içindeki robot, ve saçma sapan bir noktaya bağlanıyordu, ona biraz şey oluyor yani artık, böyle yani öh falan oluyorsun o noktada. İnsan içindeki insan içindeki insanı inceleyen o zaman. Yani ne bileyim robotun içindeki robotun içindeki insanı inceleyelim. Hani artık şey falan yok yani. Biraz saçma bir noktaya bağlanıyordu. Buna ben biraz şeye bağlıyorum. Oyun orijinal yapımcısı Scott Couton'un e yaratıcılıktan yaşadığı yoksuluna bağlıyorum. Yok yani. Yok bu herifte bir hikaye bir şey yok. Kafasında güzel bir vizyon varmış. Güzel bir vizyon bulmuş bir yerden. Zamanında bunu uygulamış. Sonra becerememiş yani devamında getirememiş. 4'e kadar güzel gelmiş. 4 de güzelmiş. 4'ten sonrası... Ha. Yani Ultimate, Custom Night, e, Pizzeria, Simulator falan filan... Yani... Bilmiyorum abi sen 4 son dedikten sonra üzerine 5 tane oyun daha yapıyorsun. Ne gerek var yani? Yeni bir şey yapılabilmiş. Yeni bir şey yapılmamış. Hikaye anlamında veya gizem anlamında. Şu an tabii şeyden e, konuşmuyorum. Bunlar bahsettiklerim hep e, 4'ten sonrası. FNAF 4'den sonrası için... Çünkü hep dedi ya işte son olacak ama son değil FNAF 4 son olacak ama son değil İşte Sisterly Location son olacak ama daha son değil İşte spin-off'muş falan. ve saçma sapan olaylar. Ama bu güzel. Ee, neydi bu? Security Breach güzel. Ben çok beğendim Security Breach'i. Ee, keşke şeydi. Ulan, keşke devam olsa da oynasak. veya daha fazlası olsa da oynasak. Belki bir kastlanmak -like gibi bir şey getirirler. Bilmiyorum o olursa ne kadar oynarım, ne kadar şey yaparım. Oyun oynanabilir belki. Belki oynanabilir. Şu an söz vermeyeyim. Eee 3 boyutlu bir ortamda uçarak kaçarak falan oynayabileceğimiz bir Ultimate Castle'lık güzel bir custom night modu güzel olabilir. Gizemler falan güzel, oyun hikayesi güzel, müziği güzel, atmosferi güzel. Yani oyun bittikten sonra şöyle kafada kalıyor gerçekten. Biraz kalıyor. O kadar şey bir varlı olmayabilir ama yanında kalıyor. Eee işte diğer korku oyunlarıyla kıyaslamak gerekirse bunu. Çünkü artık o noktaya geldi. Hani FNAF artık şey diyemiyoruz. Böyle şey küçük bağımsız bir oyundan ziyade. Okey bu bir bu şey bir korku oyunu artık. Bu ağırlı o piyasada ağırlığı olan bir korku oyunu. Diyebileceğimiz bir noktaya geldi. Ee, mesela Layers of Fear'dan daha kapsamlı. Bir Layers of Fear'dan daha e, karmaşık. Daha oynanılabilir. Çünkü Layers of Fear biraz daha artık lineer bir deneyim şey veriyordu. Eee... Amnesia kadar değil. Amnesia oyunları çok daha e, büyük bir ortamda geçiyor. Daha farklı mekanikleri var. Ama işte Moons of Madness, Visage falan filan bunların hepsini aşıyor biraz. E, mekan ve oynanış anlamında. Security breach, Security breach, Visage ve Layers of Fear gibi oyunları aşıyor diyorum yani. Or orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Eee... Um... Dediğim gibi oyunun görselleri biraz sıkıntıydı yani normalde bir duvar yaptığınız zaman veya bir masa yaptığınız zaman üzerine bir e, tekstür yani doku atarsınız yani sizin kitaplarınız üzerine, ne bileyim ağaç dokusu, dokusu olur veya bardağınızda bir cam dokusu olur bunlar da şey değildir yani böyle dümdüz bir şey atmazsanız böyle okey ben şimdi bu kitaplık yaptım kahverengi olacak demezsiniz. Arkadaki kitaplık da şu an beyaz görünüyor. Çok tezat oluşturuyor ama. Yani o beyazın üzerinde bile bir şeyler olur. Böyle onun yanına gittiğiniz zaman ben beyaz bir şey görmezsiniz. Bu biraz öyleydi. Üzerine hiç doku falan atmamışlar. Birçok şeyin üzerine sadece renk atmışlar gibi oldu. Şimdi tabii çok detayına giremeyeceğim. Çünkü benim uzmanlık alanım değil. Ama ben bile bunu fark edebiliyorum. Yani şey diyebiliyorum. Çok basit olmuş falan diyebiliyorum. Ki kocaman bir ekibe sahipler. Kocaman bir ekibe sahipler. Yapılabilirmiş. ...daha güzel bir şeyler yapılabilirmiş. Yine de... E, ...diğer flanfa oyunlarına göre bir gelişme var. Şöyle bir gelişme var. Diğer flanfa oyunları tamamen... ...sizin e, mouse üzerine tıkladığınız videolar ve resimlerden oluşuyor. Tamamen bunlardan oluşuyor. Gerçekten orada 3 boyutlu 2 boyutlu bir şey yok. Help Wanted galiba bir 3 boyutlu var. O da VR olduğu için. Ama işte diğer oyunları falan da içeriyor. Böyle ilginç bir şey var. Ama bu dümdüz 3 boyutlu... E, ...interaktif bir korku oyunu olmuş. Doğru düzgün bir korku oyunu olmuş. İnteraktif zaten da. Olması gerekiyor zaten bir oyunun da. Böyle yani. Peki. Ee, şu an düşünüyorum. DJ'in başka bir şey var mıydı diye. Ee, düşmanların hepsi fark farklı olmuş. Şey olmuş. Ee, Diyaloglar belki biraz daha şey olabilirmiş. Çünkü ee, bazı yeniklerden bazı karakterler biraz şey kalmış. Böyle bir çizik kalmış diyorum. Çiz olması gerekiyor zaten de. Yani böyle şey yaptığınız zaman korkutmuyor böyle Sizi korkutması gerektiği zaman korkutmuyor böyle bir şeyler söylüyor ve şey oluyorsunuz. Ben ne ne ne için şey şu an. Ve çizgi filmin içindeymişsiniz gibi oluyor. Çizgi filmin içindeymişsiniz gibi ee, o o kılıfın içinde sizi korkutabilmesi lazım. Ama o kılıf kılıf olmaktan çıkı artık böyle biraz böyle üzerinize yapışmaya başlıyor. O ne olmaması lazım. İşte o dengeyi iyi tutturmak lazım. Yine de güzeldi. Mesela Roxy vardı. Roxy'de nefret ettim. Yani Roxy'de nefret ettim. Chica vardı. Chica çok ilginçti. Mesela Chica ağzı Chica korkutuyordu beni şey yapıyordu. Vanny mesela. Vanny olduğu gibi çok korkutuyordu beni. Çok ilginç bir durumdu. Ee, hoş bunların birçok eski oyunlardan falan eklenmişti. Eski oyunlar oynamadığım için. Yani 6, 7, 8 oynamadığım için çok şey yapamıyorum. Ee, bilemiyorum. Ee, şöyle düşünüyorum. Başka, başka neler var? Eee... Venni meselesini konuştuk. Mesela gizemler falan da almışlar. Böyle bir sürü bir sürü farklı son var. Her birinde farklı bir gizemi e, çözmeye çalışıyoruz. Şey yapıyoruz. Onlar da güzel olmuş. Bu kadar fazla son koymaları da güzel olmuş. Çünkü iki hani iki boyutlu bir oyunda bunu yapabilirsin. Ekrana tıkladığımız bir oyunda bunu yapabilirsin. Üç boyutlu oyunda bu biraz daha zor olur. Ee, tabii bazı çok kapsamlı bir şey yapmaya çalışınca bir sürü hata da yapmışlar. Ama... E, Yapmışlar yani. Güzel olmuş. Bana göre 60 TL'nin hakkı verilmiş. Şimdi şöyle. Bu oyuna 20-30 dolar verilir mi diye sorgulardım. Yani şey olurdum. Okey bu oyun 20 dolarlık oyunu alabilirsiniz derdim. Çünkü eğer yurt dışında bir yerde yaşıyor olsaydık. Ama mesela bizim için 60 TL biraz daha fazla. Çünkü bir Game Pass hesabı şu an 30 TL. Game Pass'e 30 TL verdiğiniz zaman bir sürü oyun oynayabiliyorsunuz. Bunların içinde bütün FNAF oyunları dahil. Sadece Security Breaks yok. Bütün FNAF oyunlarını oynayabiliyorsunuz 30 TL. Ve daha fazlasını. Bethesda oyunları oynuyorsunuz. Yakında Activision Blizzard'ın oyunlarını oynayacaksınız. Call of Duty'ler, World of Warcraft'lar, Starcraft'lar falan, Diablo'lar bunların hepsini 30 TL oynayabileceksiniz yakında. EA'nin bütün oyunlarına oynayabileceksiniz. İşte FIFA'lar falan filan, Titanfall'lar çok fazla oyun var. O yüzden 60 TL olunca insan bir şey diyor. Ya o kadar yeterli mi acaba bu falan? Bilmiyorum. Çok hayranıysanız, bence oynamak istiyorsanız, e, her şeyi yapacaksanız oyun hakkında, 60 deli size alacak, götürecek yani. Net bir şekilde 9 saat e, oynarsınız. Hadi hafta içleri, mesela hafta içleri oynayamayın. Oynayamıyor olun. İşte derstir, şeydir, odur budur falan bilmiyorum. Eee... Hafta sonları da ikişer saat oynayın. Net bir şekilde iki hafta sonunuzu dolduracak bu oyun. İki hafta sonunuz için 60 TL okey diyorsanız tabii ki okey. Güzel. Değer. Diğer yandan şey de biliyorum yani 60 TL'den daha azını verebileceğiniz başka oyunlar da var. Daha fazla götürecek olan yüzlerce saat götürecek olan oyunlar var. Hades var. Çok güzel bir oyun. Çok tatlı da görünüşlü bir oyun onda oynayabilirsiniz. 50 TL falan 45 50 TL falan almıştım. 40, 40 TL miydi acaba, bilmiyorum. Abnezja Rebirth. Ee, çok çok geren bir oyun. İnsanları böyle çok iyi iş şey yapan geren bir oyun. Ee, çok kapsamlı ve çok kocaman. Hikayesi de biraz daha böyle dolu dolu. Ee, ona 45 TL vermiştim. O yüzden bilmiyorum 60 TL ne kadar makul. Ama bana göre makul işte. Yani. İyi bu oyun. Çok çok hayranlıysanız ben bu FNAF oyunu oynamak istiyorum diyorsunuz. 60 TL iyi. Bence daha fazla yere çıkartabilirlerdi. Yani. 100 TL diyebilirlerdi. 90 TL. 100 TL olacak bu oyun diyebilirlerdi dememişler. Şeyi hayal edebiliyorum. Bu oyun 90 TL diyebileceklerini hayal edebiliyorum. Şu an kaç TL bilmiyorum. Hala 60 TL'dir herhalde ama. Böyle. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Benim düşüncelerim böyle. Özet geçmek gerekirse FNAF oyunları arasında en çok benim için öne çıkan oyun bu oldu. Ee, son zamanlarda oynadığım en iyi korku oyunlarından da biri oldu. Tabii birçok çok korku oyunu da oynayacağız sizinle birlikte. Ee, onu, onları bir şey yapacağız. Ee, görsel olarak biraz e, geride kalıyor ve e, bir, bir sürü her yerde bir sürü hata var. E, performansı da biraz zorlayabilir. E, yine de kocaman bir oyun. Bakın bunu baştan söylüyorum. Kocaman bir oyun. Çok mekan çok büyük. E, çok fazla düşman var. Çok kapsamlı. E, yapabileceğiniz çok fazla şey var. Ee, Steam'de açın bir Steam başarım, Steam başarım listesini açmayın spoiler olabilir belki daha şey yapmamışsanız e, girin yani bütün her şeyi yapmaya çalışın oyun hakkında siz rahat rahat e, götürecektir diye düşünüyorum öyle evet, teşekkür ederim izlediğiniz için aşağıda bir takım açıklamalar var e, bizim yaptığımız ya bizim yapıyor olduğumuz korku oyunda da buna bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter'ı kullanabilirsiniz diyorum e, yorumlarınız ve likelarınız için şimdiden teşekkür ediyorum ee, kısa tıklayıp bana destek olan Apoplarıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte, huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.